Mehdi sabah namazında abdest almak için deniz yanında sancak dikecek, su ondan uzaklaşacak ve açılan yoldan geçip insanlara şöyle bağıracak: Su ondan uzaklaşacak. Demek ki o bölgede ne yapacaklar? Denizi dolduracaklar. Denizi dolduracaklar. Ben bebekte de gördüm. Deniz dolduruldu, değil mi? Su insanlardan uzaklaştı ve açılan yoldan diyor. Yol çalışmaları yapıldı. Yol açıldı. Evet, yol için evet. zaten su deniz dolduruldu. Tabii ki, tabii. Değil mi? Evet. Birçok yerde deniz dolduruldu. Boğaz'da. Hatta birçok insan da buna karşı çıktı. Evet, evet. evet. Ve açılan yoldan diyor. Geçip. Demek ki o yollarda gelip gidiyor mübarek. Maşallah. Deniz dolduruluyor. Yol açılıyor. Maşallah. O yollardan da gelip geçiyor. Bak detaylara bak. Resulullah'ın bildiği detaylara bak.